Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 26 Aralık bir Ocak haftasını değerlendireceğiz. Akabinde burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım. Koca bir yılı artık geride bırakmış oluyoruz bu hafta itibariyle. Ee, gerçekten 2022 senesi aslında duygusal gergitlerin çok fazla olduğu ve geçişin e, sağlandığı bir yıl gibiydi e, gözlemlediğim kadarıyla. E, burada artık 2023'ün ayak seslerini yavaş yavaş hissetmeye başladığımız değişim rüzgarlarını hissettiğimiz ve e, bazı şeylerin değişeceğine e, yönelik e, öngörülerimizle aslında geçirdiğimiz bir yıldı. Çok özel görünümler vardı. Özellikle Jüpiter-Neptün kavuşumu gibi çok ender rastlanan şanslı görünümler. Bununla beraber tabii ki tutulmalar bizi hayli yordu ve zorladı. Bilhassa 8 Kasım tutulması yani Kasım ayı, Ekim ayı oldukça zorlayıcı geçti arkadaşlar. Şimdi ise hafızalardan asla silinmeyecek bir yıla giriş yapıyoruz. Öncelikle bu 2022 senesinde Aslan, Kova, Boğa ve Akrep Temalarının çok zorlandığını söyleyebilirim. 2023'ün ilk yarısında da belli oranda deneyimler devam edecektir. Zaten oynatma listelerinden burcunuza ilişkin 2023 yorumlarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalda Ocak ayının yorumlarını barındıran tek bir video var arkadaşlar. O video içerisinde bütün burçlar ve genel yorumlar da mevcut. Öncesinde hazırlamıştık. E, bakalım yeni yılda bizleri neler bekliyor. Biliyorsunuz devam eden bir mars retromuz var. Yeni yılda da e, bu etkileşim devam edecek. Ve bu haftanın en önemli görünümlerinden birisi ise merkür retrosu. Bu hafta itibariyle arkadaşlar merkür retrosu başlıyor. Hala hazırda etkisi altına girdik. Ama çok güzel görünümler de var. Bunlardan da bahsediyor olacağım. Öncelikle 23 Aralık tarihinde Oğlak burcunda bir yeni ay vardı. Bu yeni ay ile beraber aslında geleceğimizi şekillendirmek adına bazı kararlar almamız gerektiğini. Fark etmiştik. Bununla birlikte tabii ki Venüs'ün ay düğümleriyle ve Uranüs'te çok güzel kontakları vardı. Kadersel aşklar, şanslar adına da aslında geçtiğimiz hafta bir takım fırsatlar vardı. Zorlayıcı günler olmuş olsa da. Akabinde 25 Aralık tarihinde ise Merkür ve Neptün arasında yine çok şanslı bir görünüm meydana geldi. Ve haftaya bu etkilerle başlıyor olacağız arkadaşlar. Merkür ve Neptün arasındaki bu görünüm. Özellikle tabii ki hayalini kurduğumuz bir şeyin gerçekleşmesi. Bilhassa e, bu geçtiğimiz bir ay boyunca zorlanan ikizler, yay, başak ve balık burçlarının e, 22 derecesi civarında gezegenleri bulunanların bir umut ışığını e, doğurdu bu etkileşim. Ve bu etkiyle beraber aslında hayallerimiz için, ideallerimiz için, hedeflerimiz için, öncesinde belirsiz olan net olmayan konuları biraz daha net bir şekilde değerlendirebilmek için ve bunun arkasındaki aslında realiteyi görebilmek için etkili bir görünümdü biliyorsunuz. Çünkü Merkür olarak burcuna geçti. Merkür yay etkisinden çıkarak dolayısıyla o karışıklık o belirsizlik o ikilem halinden biraz daha uzaklaşmaya başladığımız daha analitik düşündüğümüz daha garantici yaklaştığımız güvene ve sadakate önem verdiğimiz bir süreç bizim için başladığı yıl sonu itibariyle. Hal böyleyken aslında hayallerimizin belli bir oranda gerçekleşebilme potansiyelini de sistem bize sunuyor. Ee, burada bizim sadece biraz daha realist bakmamız gerekiyor. Umutlarımızı, inançlarımızı yitirmeden ama gerçekçi bir yaklaşımla e, bu dengeyi sağlayarak ilerlediğimiz takdirde aslında bazı sistemsel destekler var. Özellikle toprak ve su gruplarının 22 dere derece civarında gezegenleri bulunanlar bundan da nasibini alacaktır. Ancak bu etkileşim biraz da bizim aksiyonumuza bağlı arkadaşlar. Yani karşımıza bir şans veya bir fırsat çıkıyor. Ama eylemsiz kalırsak veya onu görmezden gelirsek veya altın tepside bir takım şeylerin sunulmasını beklersek tabii ki kaçan balık da Büyük olacaktır yani e, gökyüzünün sunmuş olduğu fırsatlar şanslar hiçbir zaman e, bizim önümüze e, gelmez. E, Tabi bazı durumlarda ay düğümlerinin tesiriyle e, bazı kadersel noktaların tesiriyle gelebilir. Ancak bu tarz etkileşimler saymış olduğum etkileşimler için aynı şey geçerli değil. Yani gördüğümüz şans hayalini kurduğumuz konuya dair somut adımlarında atılması gerekecek. Bu haftanın ilk günlerinde bu enerjiyle başlayabiliriz. Yine 25 Aralık tarihinde Ay Kova burcuna geçiyor ve haftaya Ay Kova burcunda başlıyoruz. Demek ki ideallerimiz, hedeflerimiz, vizyonumuzla alakalı temalar ön planda. Yani geleceğe dair nasıl ilerleyebiliriz, büyük amaçlarımızı gerçekleştirmek adına kimlerle işbirliği halinde olabiliriz gibi düşünceler, biraz daha bütünsel perspektiften durumları değerlendirmek isteyeceğimiz etkileşimler hakim olacaktır. 27 Aralık tarihine geldiğimizde ise Ay Balık burcu geçişine başlıyor. Ayın balık burcu geçişiyle beraber biraz daha aslında kendi iç dünyamıza, duygusal dünyamıza yönelmeye başlayacağımız ve e, kendi hayallerimiz, ideallerimiz belki de yıl sonu e, enerjisiyle beraber neyi ne kadar başarabildik, e, hangi konularda e, kendimizi yetersiz hissettik. Bununla alakalı temalarda ön plana çıkacak gibi gözüküyor. 28 Aralık tarihinde ise Venüs ve Neptün arasında çok güzel bir görünüm var. Venüs 22 derece olak burcunda. Neptün 22 derece balık burcunda. Şimdi 28 Aralık tarihinin bir diğer önemi ise özellikle öğle saatlerinde yoğun bir şekilde etkisini hissedeceğimiz. Neptün ay kavuşumu. Burada tabii Neptün'ün ayla kavuşumu ve aynı zamanda Venüs'le kurmuş olduğu kontak. Hali hazırda 25 Aralık tarihinde meydana gelen ama etkisi devam eden Merkür kontağını da işin içine katacak olursak. Merkür retrosunun gölgede günlerinde olmamıza rağmen aslında yılın sonunda bazılarımızın hayallerini gerçekleştirebilmek adına ciddi şanslar yaşayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada. Bilhassa 28 Aralık tarihinde ayın da e, derecesinin Neptün'le e, kavuşumu ve e, burada aslında Juno'nun da Neptün'le kavuşum enerjisinde olması kadersel eş temasını ön plana çıkarıyor. Gerçekten bu dönemde tanışacağınız insanlarla yoğun kadersel bağlantılarınız olabilir. E, sizi gerçek dünyadan uzaklaştıracak aynı zamanda güven ve sadakati de sunacak bağlantılar Kurulabilir. Her türlü bağlantıdan bahsediyoruz ama işin içinde Juno olduğu için bu bir iş ortaklığı olabilir, bu bir e, özel ilişki olabilir, aynı zamanda bir şekilde e, yolunuza rehberlik edecek, sizi kadersel anlamda e, bir üst aşamaya taşıyacak, size şanslı hissettirecek deneyimlere de açık olabileceğinizi gösteriyor. Yine bahsetmiş olduğum gibi dereceler bu noktada önem arz etmekte arkadaşlar. Özellikle 28 Aralık günü bu haftanın en şanslı günlerinden birisi gibi gözüküyor. Yıl kapanırken kimilerimize bir takım mükafatlar da gelecek gibi. Şimdi 29 Aralık tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu başlıyor arkadaşlar. Merkür 24 derece oğlak burcundayken Retro harekete başlayacak. Tabii Merkür retrosunun başlamasıyla beraber 25 Aralık'ta etkin olan Merkür Neptün e, görünümü e, yine yıl sonunda tekrar aktive oluyor. Yani yılın son günlerinde tekrar aynı derecelerde Merkür ve Neptün arasındaki bu şanslı görünümü deneyimleyeceğiz. Özetle geçecek olursak 25 Aralık'tan yıl sonuna kadarki dönemde yani bu haftayı kapsayan süreçte Merkür'ün ve Venüs'ün Neptün'le çok güzel kontakları olacak. Bilhassa 28 Aralık tarihinde ayın da bu kombinasyona eşlik edişiyle beraber kimilerinizin gerçekten muhteşem tanışmalar yaşayacağı, kimilerinizin ilişkilerini bir üst aşamaya taşıyacağı, kimilerinizin çok güzel iş ortaklıkları kurabileceği bir görünüm var. Merkür'ün gölgeli günlerine rağmen. E, tabii ki burada e, Merkür retrosunu da işin içine katacak olursak özellikle bu kişi geçmişten tanıştığınız bir kişi ise çok daha şanslı etki çalışacaktır arkadaşlar. Yani geçmişte bir şekilde e, yollarınız kesişmiş ancak bir biçimde uzaklaşmış olabilirsiniz. Bu tarz deneyimlerde de aslında retrolar çok aktif biçimde çalışır. Tabii yeni tanıştığınız bir insansa arada gerçekten karmik deneyimler vardır. Öğrenilmesi gereken şeyler vardır. Bunları deneyimlemek adına da yine aslında retrolar o kadar da korkulacak süreçler değildir arkadaşlar. Evet haftanın sonuna ve yılın sonuna geldiğimizde Ay Boğa Burcu'nda 31 Aralık tarihinde aslında yılı kapatıyoruz arkadaşlar. Ve 1 Ocak tarihine geldiğimizde ise artık yavaş yavaş Venüs'ün Oğlak burcunda Burcu'ndan uzaklaşmaya başladı. Kova Burcu enerjisine doğru geçiş sağladığı bir süreç etkin olacak gibi gözükmekte. Zaten Ocak ayında çok özel dolunay ve yeni aylar var. Çok şanslı etkileşimler olacak. Bunları da sırasıyla zamanı geldiğinde paylaşacağım. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyorum. Yeni yıla dair güzel dileklerinizi lütfen aşağıda paylaşın. Güzel yorumlar olsun, güzel niyetlerimiz olsun, güzel dileklerimiz olsun. Her ne yaşamış olursak olalım. Umudumuzu kaybetmemek üzere yeni yıl bizim için bir motivasyon olsun diye düşünüyorum. Şimdi ben hemen koç burcuyla devam edeceğim arkadaşlar. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Kanala destek olmak isteyenler teşekkür butonundan da destek olabilirler. Merhaba sevgili koç burçları. Geçtiğimiz hafta kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı yaşamış olduğunuz o dönüm noktasından sonra bu hafta artık çok daha şanslı hissettirecek deneyimlere kendinizi açacaksınız. Özellikle kariyerinizde yükselmek ve size yön gösterecek insanlarla tanışmak veya onların desteğini hissetmek adına aslında çok güzel görünümler var bu hafta. Merkür Retrosu'nun gölgeli günlerinde olmamıza rağmen eğer kariyeriniz, toplumsal duruşunuz, belki medeni durumunuz, evliliğiniz, bu konularla alakalı bir hak edişiniz varsa hak edilenin size sunulmadığını düşünüyorsanız belki de artık bu hafta itibariyle bu hak edişleri toplama süreci de aktif olacaktır arkadaşlar. Bununla beraber içsel anlamda aslında sezgilerinizin hangi yolda ilerlemeliyim, hangi yolu tercih etmeliyim gibi sormuş olduğunuz sorulara bir takım mesajlarla, bir takım rüyalarla, sezgisel durumlarla yanıt verebileceğini de göstermekte. Merkür Retrosu olunca elinizde başlayacak. Özellikle tabii ki Merkür Retrosu başladıktan sonra kariyeriniz ve toplumsal duruşunuzla alakalı çok büyük riskler almamaya çalışın. Kendinizi yanlış tanıtmamaya çalışın. Çünkü yanlış anlaşılmaya daha müsait olacağınız zamanlardır. Bu süreçte eski işlerinizi tamamlarsanız, eski hedeflerinizin veya ideallerinizin peşinden giderseniz çok daha verimli geçecektir. Şimdiden hepinize mutlu yıllar diliyorum. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili Boğa Boğaburçlarım. Geçtiğimiz hafta 9. evinizde meydana gelen yeni aile ile beraber hayatınıza yeni bir rota çizmek ihtiyacı içerisindeydiniz. Bu süreçte özellikle ruhsal amacınıza çok fazla odaklandığınız bir gündem söz konusu oldu. Şimdi ise bu haftanın görünümlerinde özellikle yeni bir yol tercih ederken sizi motive edecek dostluklar, arkadaşlıklar karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda ideallerinizi, hayallerinizi yeniden resetleyebilirsiniz. E, bu süreçte tabii ki... E, Hayallerinizi gerçekleştirmek adına sizi destekleyen dostlar, arkadaşlar olabileceği gibi e, kitle iletişim araçlarının da aslında kullanılabileceği bir takım fikirler de aklınıza gelebilir. Yine mevzu yeni bir aşksa, yeni bir tanışmaysa çok farklı fikirlerden, çok farklı düşünce yapılarından insanların aslında sizin ufkunuzu ne kadar açabileceğini fark edeceğiniz deneyimler de söz konusu olacaktır. Belki bir seyahat edebilir bu süreçte. Çok verimli geçecektir bu seyahatler. Uzaklarda ve sizin görüşünüzden farklı görüşü olan kişilerle kuracağınız kontaklarından gerçekten çok mucizevi etkileşimleri yaşanacaktır bu süreç itibariyle sevgili boğa burçları. Merkür Retrosu 9. evinizde yaşanacak. Bu haftanın sonunda etkin olmaya başlayacak. Burada özellikle tabii ki Yıl sonundan itibaren işte seyahat planları olabilir veya uluslararası yazışmalar olabilir, kendinizi ifade ettiğiniz sosyal medya hesabınız olabilir. Buralarda biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Yanlış anlaşılmaya müsait e, kelimeler, cümleler sarf etmemeye çalışın. Eğer bir e, rezervasyonunuz varsa, yargısal, hukuksal bir konunuz varsa tarihlere göz atın, attığınız imzalara göz atın. Yani e, riskli durumlar içerisinde çok fazla bulunmamaya, e, fikirleriniz konusunda çok iddialı cümleler kurmamaya gayret gösterin sevgili Boğaburşlarım. Şimdiden mutlu bir yıl diliyorum sizlere. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçlarım Geçtiğimiz hafta 8. ayınızda meydana gelen yeni aile beraber özellikle mali durumunuz veya kiminle derin bir bağlantı kurup kuramayacağınız Veyahut e, aslında kendi korkularınız ve kendi gölge tarafınızla yüzleşmiş olabilirsiniz. Şimdi ise e, bu alan şifalanıyor. E, burada özellikle geleceğinizle alakalı hangi yolda ilerlemeliyim, hangi rotada, hangi istikamette kendime bir yön bulmalıyım veya insanlara kendimi nasıl tanıtmalıyım gibi Soruların cevabına dair aslında çok güzel mesajlar gelecek. Sizi destekleyen insanlar, size ruhen, madden destek olabilecek bir takım tanışmalar, görüşmeler, anlaşmalar etkin olacaktır Merkür Retrosu'na rağmen. Bununla beraber tabii ki çok derin bağ kurabileceğiniz bir takım ortaklıklar da bu süreçte gündeme gelebilir. Veya bu hayallerinizi gerçekleştirmeniz için belli bir sermaye ihtiyacınız varsa bununla alakalı da çok güzel şanslar elde edebilirsiniz gibi gözükmekte. Merkür Retrosu'na bakacak olursak hafta sonunda Merkür yine 8. evimizde retro harekete başlayacak. Bu süreçte tabii ki yeni bir bağ kurmak veya işte Kendinizi iyileştirmek adına aslında girişeceğiniz işlemlerde geçmişle bağlantılı konulara yönelmeye çalışın. Yani bunun öncesinde aslında kendinizle alakalı bir sıkıntıyı keşfettiyseniz bu retro sürecinde e, terapiler alabilirsiniz. Mali durumunuzla alakalı sıkıntılar varsa bütçe düzenlemesi yapabilirsiniz. Yeni yıl için aslında bir bütçe planı yapmak çok şahane olacaktır bu hafta itibariyle. Hedef bütçe koyabilirsiniz. Gelir gider dengenizi yeniden e, revize edebilirsiniz. Bu açıdan da aslında oldu. Güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Ki e, Ocak ayının 20'sine kadar da etkili olacaktır. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum sizlere. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları. Geçtiğimiz hafta 7. evinizde meydana gelen yeni ay ile beraber ilişkiler mercekten geçti. Belki yeni ortaklıklar kuruldu. Belki mevcut ortaklıklarla alakalı bir takım kaotik sıkıntılarla uğraştınız. Ve bazı güncellemeler getirmek zorunda kaldınız. Şimdi ise bu alanların artık iyileşmeye başlayacağı bir etkileşim var. Özellikle ilişkilerinizle alakalı çok güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Bu hafta çok güzel ortaklıklar, ilişkiler, bağlantılar kurabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Bu bağlamda e, özellikle farklı görüşlerden, farklı fikir sistemlerinden insanlarla kuracağınız kombinasyonlar sizi bir üst aşamaya taşıyabilir. Yine kadersel eş teması, kadersel ortak temasının oldukça aktif olacağı bir haftadan geçeceksiniz. Yedinci vurgusu oldukça yoğun. Bu dönemde kimlerle diyalog halindesiniz, kimlerle muhatap. O insanların gerçekten sizin ruhsal dünyanızda ve yaşam amacınızda büyük etkileri olabilir gibi gözüküyor. Mevcut ilişkilerde de belki bir takım fikir ayrılıkları varsa bunların da değerlendirilmesi gerekecek gibi gözükmekte. Hafta sonuna doğru Merkür Retrosu başlıyor. Oğlak Burcu'nda yine 7. evinizde etkin olacak. Şimdi Merkür Retrosu'nun başlamasıyla beraber aslında yeni yılda Yeni bir ilişki kurma fikri, yeni bir ortaklık veyahut taahhüt fikri varsa imzalar açısından çok da verimli bir süreç olmayacaktır. Ama geçmişte kalan, de kalan ilişkileri yeniden gözden geçirmek, ikinci bir şans vermek veya mevcut ilişkideki problemleri çözmek adına da oldukça verimli süreçler. Yani yeni bir imza atmayın, kendinizi bir borcun veya bir taahhüdün altına sokmayın. Ama geçmişle bağıntısı olan işleri de çözümlemek adına değerlendirebilirsiniz bu retro sürecini. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum sizlere. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili aslan burçları geçtiğimiz hafta oğlak burcunda meydana gelen yeni aya baktığımız zaman sizin düzeniniz e, özellikle yeni bir düzen kurmak yeni bir rutin kurmakla alakalı e, aslında gündemleri karşınıza getirdi belki kaostan düzen e, gelir mantığıyla yaşamış olduğunuz deneyimler oldu şimdi ise bu alanda gerçekten çok şifalı etkileşimler var eğer bir sağlık problemi yaşadıysanız bunun telafisinin mümkün olacağı etkileşimler veya iş hayatınızla alakalı desteklenmediğinizi düşündüğünüz durumlar varsa gerçekten sizi destekleyen insanların varlığını hissedebileceğiniz bir hafta. Belki iş ortamınızla alakalı veya düzeninizle alakalı bir takım değişimler gerçekleştirmek istiyorsunuz ama yeterli bütçenizin olmadığını düşünüyorsunuz. Bu alanda da aslında çok mucizevi etkileşimlere açıksınız. Yine sağlıkla alakalı ameliyatlar ve operasyonlarla alakalı da çok şanslı haberler ve gündemler karşınıza çıkabilir gibi gözükmekte. Bu hafta aynı zamanda Merkür Retrosu başlıyor hafta sonu itibariyle. Oğlak Burcu'nda başlayacak yine sizin 6. evinizde. Demek ki e, kurmaya çalıştığınız düzen veya kurduğunuz düzenle alakalı bir takım aksaklıklar var. Çözülmesi gereken veya üzerine düşünülmesi gereken konular var. Belki birikmiş işleriniz var. Çözümleyemediğiniz e, veya işin içinden çıkamadığınız zamanınızı yetiştiremediğiniz durumlar var. Bunlarla ilintili olarak aslında e, artık bu birikmiş işleri elden geçirebileceğiniz bir süreç başlıyor ama iş, iş ortamınızla alakalı yeni bir fikir gelirse veya yeni bir çalışan almak veya yeni bir ekip kurmak gibi fikirler bu süreçte aklınıza gelirse. Çok da verimli olmayabilir ama eski iş arkadaşlarınız, eski çalışma arkadaşlarınızla alakalı da güzel yeni, yeniden görüşme, yeniden aslında bazı konuları tartışabilme süreci yaşayacaksınız. Dolayısıyla retrolar o kadar korkulacak süreçler değil ama bu dönemde aklımıza gelen yeni fikirlerle ilgili biraz daha şüpheci yaklaşmamız gerekiyor. Şimdiden mutlu bir yıl diliyorum sizlere. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak burçları. Oğlak burcunda meydana gelen yeni aile birlikte özellikle 5. ev konularında bir takım kaotik süreçler yaşanmış olabilirsiniz. Belki bir aşk veya e, bir tutkunuzla alakalı, belki de risk aldığınız bir konuyla alakalı başınıza iş açmış olabilirsiniz veya e, açmak üzere olabilirsiniz. Şimdi ise aslında bu alanları iyileştiren çok güzel etkileşimler var. Özellikle bu hafta yükselen başaklar için gerçekten muhteşem bir aşk, muhteşem bir ilişki fırsatı var. Mevcut ilişkilerde romantizmin artacağı, paylaşımın artacağı, belki birçoğunuzun çocuk haberiyle... E, Yılın son müjdeli haberini alacağı yani yıl kapanırken size güzel haberlerle e, müjdelerle e, aslında yıl kapanışını yapacak gibi gözüküyor tabi cümle biraz düşük oldu ama kusura bakmayın gerçekten çok güzel projeler ortaklıklar çok güzel ilişkiler ee, gerçekten ruheşim diyebileceğiniz potansiyelde insanlar veya geçmişte bu tarz insanlar varsa yeniden yollarınızın kesişmesi gibi temalarda ön plana çıkabilir. Bakalım neler olacak? Özellikle sizin için söylüyorum yorumlarda yazın lütfen. Ee, tabii ki e, bu hafta heyecanlı bir hafta ama aynı zamanda da Merkür Retrosu başlıyor 5. evinizde. Yani eski aşkların dönme zamanı sizin için. Eski projeler, çocuklarla alakalı geçmişteki gündemler, eski aşklar tekrar tekrar önünüze dökülecek gibi bu süreç itibariyle sevgili Başak Burçları. Ama e, eğer yarım kalmış bir takım konular varsa yeniden şans verilebilir, yeniden gözden geçirilebilir gibi de gözükmekte. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum sizlere. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Geçtiğimiz hafta 4. evinizde meydana gelen yeni aile beraber ailevi gündemler, ev içerisine çıkan krizler... Belki de aile düzeniniz ve konfor alanınızla alakalı yapmanız gereken değişimlerin sinyalini verdi. Bu hafta ise bu alanda iyileşmeler meydana gelecek. Bir düzen değişikliğine gidebilirsiniz. Ailenizle daha çok zaman geçirmeye e, karar verebilirsiniz bu hafta itibariyle. Veyahut iş hayatınız, evden çalışma imkanınız varsa bununla alakalı koşulların iyileşeceği, iş hayatınızla alakalı çok güzel haberler alacağınız bir süreçte etkin olabilir gibi gözükmekte. Özellikle sağlığınıza dikkat etmelisiniz zaman gerçekten çok güzel geri dönüşlerde alacaksınız. Hafta sonunda ise Merkür Retrosu başlıyor Oğlak Burcu'nda Merkür Retrosu'nun başlamasıyla beraber özellikle artık başından sanki eviniz, yuvanız, evin dizaynı belki evinizi derleyip toparlamak, sadeleştirmek, eşyaların yerini değiştirmek veya birçoğunuz için varsa taşınma gündemi uzun zamandır erteliyorsanız, aile büyüklerinize bir araya gelmek imkanınız varsa belki bu yıl başında böyle bir deneyim yaşayacaksınız. Ama daha çok kendi içsel konforunuz ve yaşamış olduğunuz alana dair bazı düzenlemelerin mecburi olacağı bir hafta olacak gibi gözükmekte sevgili teraziler. Şimdiden güzel bir yıl diliyorum sizlere. Mutlu haftalar olsun. Sevgiler, hoşçakalın merhaba sevgili akrep burçları geçtiğimiz hafta çok ani kararlar almış olabilirsiniz geleceğinizle alakalı önemli gündemler haberler ve bir takım süreçlerden geçmiş olabilirsiniz hızlı bir dönemden geçmiş olabilirsiniz zihinsel dünyanızda bilhassa şimdi ise bu alanlar biraz daha iyileşmeye başlıyor özellikle aşk hayatınızla alakalı çok güzel teklifler çok güzel haberler alabilirsiniz yaratıcı projeleriniz fikirleriniz varsa bununla alakalı sözleşmeler kontratlar yazış çalışmalar. Görüşmeler, muhatap olacağınız, muhatap bulacağınız fikirler aslında bu hafta sizinle beraber. Tabi bu birçoğunuz için yeni bir aşk da olabilir. Çocuklarınızla alakalı güzel bir gelişme de olabilir. Veya kendi üreteceğiniz bir projeyi de aslında bu hesaba dahil edebiliriz gibi gözükmekte. Ee, güzel tanışmalar var, güzel görüşmeler var. Her ne kadar Merkür Retrosu'nun gölgeli günlerinde olsak da yine de e, sanki güzel e, bir takım e, mesajlarla yılı kapatıyor gibisiniz. E, hafta sonunda ise artık Merkür Retrosu tam anlamıyla başlıyor. Bu Retro'yu siz üçüncü evinizde yaşayacaksınız. Yani tam da kendi alanında yaşayacaksınız. Zaman zaman geçmiş meseleler karşınıza düşebilir. Konuşamadığınız, ifade edemediğiniz, zamanında tartışamadığınız, e, ilgilenmediğiniz konular tekrar önünüze düşecektir. Ama yeni anlaşmalar, yeni fikirler, yeni projeler ve yeni imzalar için çok da uygun bir süreç değil. Dolayısıyla geçmişte kalan iletişim iletişim sağlayamadığınız alanlarla alakalı aslında verimli bir süreç. Eski projeleri gözden geçirebilirsiniz, eski fikirlerinize dönüp bakabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz, yakın çevrenizdeki kuzenler, kardeşler vesaire. Biraz daha derleyip toparlama zamanı olacak gibi gözüküyor sevgili akrepler. Şimdiden mutlu bir yıl diliyorum sizlere. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Yay burçları. Geçtiğimiz hafta ikinci evinizde meydana gelen yeni ay ile beraber mali durumunuz ve parasal konularla ilgili bir tıkanıklık yaşamış olabilirsiniz. Belki bununla alakalı artık bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Artık farklı bir yöntem denemem gerekiyor diye düşünmüş olabilirsiniz veya önemli bir harcama da yapmış olabilirsiniz. Bu hafta ise aslında bu alanların şifalanmaya başlayacağı etkiler mevcut. Özellikle ev almak, taşınmak, yeni bir eve çıkmak veya evin iyi sağlamakla alakalı gündemleriniz varsa çok şanslısınız etkileşimler olacaktır. Belki de aile içerisinde kendinizi değersiz hissettiğiniz durumlar yaşadıysanız aslında bununla alakalı ne kadar değerli olduğunuzu hissettirecek deneyimlere açık olabilirsiniz. Aile büyüklerinizin desteğini alabileceğiniz gibi yatırım yapmak veya belli bir yatırımınız varsa bunu nakde çevirip farklı şekillerde değerlendirmek gibi temalarda ön plana çıkacaktır esasında. Aslında küçük dünyanızda da ne kadar mutlu hissedebileceğinizi keşfedeceksiniz bence. Hatta bazı yay burçları bu süreçte evlilik Dahi alabilir. Hafta sonuna doğru ise Merkür Retrosu başlıyor ikinci evinizde. Şimdi bu etki aslında parasal konuları daha çok tetikleyecek gibi gözükmekte yani geçmişteki Bütçeyle alakalı sıkıntılar bu retro sürecinde karşınıza çıkabilir veya uzun zamandır almayı düşündüğünüz bir şey vardır bu süreçte belki indirime girer ve alabilirsiniz ama parayla alakalı yeni adımlar atmak büyük alışverişler yapmak büyük riskler almak adına da uygun bir süreç olmayacaktır açıkçası o yüzden eski projeleri değerlendirin eski düşünceleri gözden geçirin ama bu ee, bu dönemde aklınıza yeni gelen fikirler varsa, harcama yapmak istediğiniz kalemler varsa onları biraz erteleyin derim. Ee, Ocak ayının sonuna kadar sevgili yaylar. Şimdiden mutlu bir yıl diliyorum sizlere. Güzel bir haftanız olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Olak Burçları geçtiğimiz hafta sizin için çok önemliydi özellikle kendinizle alakalı büyük katılımlarda bulunmuş olabilirsiniz büyük kararlar almış olabilirsiniz artık ben boyu oyunu bozarım diyerek ee, böyle ipleri elinize almış olabilirsiniz. Şimdi ise bunlar daha da keyifli hale gelmeye başlıyor işin esası. Burada özellikle çok güzel haberler alabileceğiniz bir hafta var. Yani geçmişteki konular, geçmişteki mevzular o kadar güzel bir şekilde karşınıza çıkabilir ki. Yani belki yanlış anlaşıldınız, kendinizi ifade edemediniz. Bazı sorunlar, iletişim problemleri yaşadınız. İşte bunların telafisi bu hafta mümkün olabilir gibi gözükmekte. Aynı zamanda muhteşem insanlarla tanışabilir ve çok güzel tekliflerle de muhatap olabilirsiniz gibi. Hafta sonuna doğru Merkür Retrosu başlıyor. Bu retro hareket sizin burcunuzda olacak. O yüzden sizi doğrudan etkilemekte. E, tabii ki daha ziyadesiyle Ocak ayında etkili olacak bir görünümden bahsediyoruz. Bu süreçte kendinizle alakalı, bu sürece kadar yaşamış olduklarınızla alakalı büyük bir sorgulama sürecine gireceksiniz sevgili oğlaklar. Yani... Ben kendimi nasıl ifade ediyorum? Aslında kendimi ifade etmekle alakalı bir takım problemler mi var? Yani dış dünyaya yansımam nedir? Aklımdan geçenler ve dış dünyaya yansıtmış olduğum o süreç, o mekanizma nasıl çalışıyor? Bununla alakalı aslında sorgulama yapmak açısından çok verimli bir süreç. Ama yeni kararlar almak özellikle e, imajınızla alakalı dış dünyaya sergilemiş olduğunuz profille alakalı yeni kararlar almak açısından çok uygun bir süreç değildir. Eski kararları gözden geçirin. Eski e, yaşamış olduğunuz problemleri gözden geçirin. Ancak bu dönemde aklınıza gelen konulara çok fazla e, kaptırıp gitmeyin diyebilirim sevgili oğlaklar. Şimdiden mutlu bir yıl diliyorum sizlere. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili Kova burçları. Geçtiğimiz hafta içsel sorgulamaların, ruhsal dönüşümlerin yaşandığı bir hafta oldu. Kendi içinizde, kendinizle muhasebe yapıp aslında bir takım kararlar alma eğiliminde oldunuz ve belki bu dönemde sezgileriniz de oldukça aktifti. Şimdi ise bu enerjiler çok daha keyifli bir hale geliyor bu hafta itibariyle. Özellikle geçmişte kaybettiklerinizi telafi ettirecek imkanlar karşınıza çıkabilir. Mali anlamda bazı kayıplar verdiyseniz bu hafta çok güzel şanslar karşınıza çıkabilir. Sizi destekleyen insanlarla tanışabilirsiniz. Aynı zamanda... Kendi değerinizle alakalı, öz değer, öz sevgiyle alakalı bazı sorunlar ve problemler yaşadıysanız şayet bunları da iyileştirmek ve şifalandırmak adına yapacağınız çalışmalar, ruhsal çalışmalar, psikolojik ve manevi çalışmaların büyük verim şeklinde size geri döneceği bir haftadan bahsediyoruz. Kendinizi keşfedeceksiniz, kendinizi tanımaya başlayacaksınız. Kendi gölge yönlerinizle aslında yüzleşeceğiniz bir haftadan bahsedebiliriz. Hafta sonuna doğru ise Merkür Retrosu başlıyor. Bu retro hareket sizin 12. evinizde yaşanacak ve daha ziyadesiyle Ocak ayının büyük bir kısmını kapsayacak. Burada aslında 12. evdeki Merkür Retrosu böyle hayatın bir film şeridi gibi gözlerinizin önünden geçmesi şeklinde yorumlanabilir. Yani geçmişte yaşadıklarınız, size yapılanlar, sizin yapmış olduklarınız, karmanız. Burada yaşamış olduklarınız ve bunlar arasındaki bağlantılar, bağıntılarla ilgili aslında çok güzel bir sorgulama sürecine gireceksiniz. Geçmişten gelen insanlar, geçmişte hayatınızda olan insanlar karşınıza çıkabilir. Bazı hesa hesaplaşmalar ve yüzleşmeler yaşanabilir. Rüyalarınızda görebilirsiniz bu insanları. Demek ki onlarla alakalı çözülmesi gereken bir takım konular var. Kendi içinizde onlarla ilgili... E Biraz daha çalışabilirsiniz gibi gözüküyor sevgili kova burçlarım. Bu dönemde tabii ki geçmişi telafi etmek adına çok güzel süreçler etkin. Ama geçmişteki insanlarla alakalı konular dışında aklınıza yeni gelen... Fikirler veya kendinizi Bir kuyunun içine atacağınız fikirlerden Uzak durmakta fayda göreceksiniz Diye düşünüyorum Retrolarda eskileri ayıklayalım Temizleyelim yeni yıla O şekilde girelim inşallah Şimdiden hepinize güzel bir yıl diliyorum Güzel de bir hafta olsun Sevgiler hoşçakalın Merhaba sevgili balık burçları Geçtiğimiz hafta hayaller, idealler, hedefler, sosyal çevreler ve arkadaş ilişkileriyle alakalı aslında bir takım farkındalıklar yaşadığınız bir hafta oldu. Şimdi ise bunlar daha da keyifli hale gelmeye başlıyor. Burada aslında... E, hayal gücünüzle beraber e, neleri başarabileceğinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Siz pozitif yönde düşündükçe hayatınızın nasıl pozitif yöne doğru evrildiğini fark edeceğiniz bir hafta sizin için oldukça enteresan. Çünkü hayallerinizin birer birer gerçekleşmesi veya hayallerinizin gerçekleşmesi yönünde umut vaat eden gelişmeler bu hafta sizinle beraber olacak gibi gözükmekte. Yeni dostluklar, geçmişteki dostluklarla kurulan yeniden e, o sıcaklık ve bağlantılar bu hafta çok etkin olabilir. Bununla beraber eğer bir aşk veya gönül ilişkisi mevzuba bahisse, belki sosyal çevrenizden veya arkadaş grubunuzdan bir takım kişilerle bu deneyimlerde yaşanabilir gibi gözüküyor. Büyük paralar kazanmak, kariyerde hak ettiğiniz noktaya ulaşmak adına da çok şanslı olacaksınız. Hafta sonuna doğru ise Merkür Retrosu başlıyor. Oğlak Burcu'nda 11. evinizde. İşte burada artık yeni yılda hayalleri, hedefleri, idealleri gözden geçirme sürecine giriyorsunuz. Yani belki sosyal çevrenizi gözden geçireceksiniz. Belki eski arkadaşlar ve ortamlarla alakalı konular gündeme gelecek. Ama yeni ve büyük bir plan için program yapmak adına çok da uygun bir süreç olmayacaktır. Halledilmesi gerekenleri, toparlanması gerekenleri toparlayın ve ocağın 20'sinden sonra yeni hedefleriniz için yeniden harekete geçebilirsiniz. Sevgili balık burçları, şimdiden mutlu bir yıl diliyorum sizlere ve güzel de bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Hepinize... Güzel bir yıl, güzel bir hafta diliyorum. Ee, kanalda yapacağımı e, belirtmiş olduğum çekilişi ertelemek zorunda kaldım. Yıl sonu yoğunluğundan ötürü. E, o yüzden e, 24 Ocak'ta kanalın 5. yılı dolmuş oluyor. O tarihlere yakın bir süreçte bu çekilişi yeniden dizayn edeceğim. Hali hazırda gelen 100.000 bin plaketini bile sizlerle beraber açmak için açmadım. Yani içinde farklı bir şey varsa sıkıntı yaşayabileceğim noktaya kadar gelmiş bulunmaktayım. E, ama... Bu heyecanı sizlerle paylaşmak istedim çünkü bu noktalara birlikte geldiğimizi düşünüyorum. Beni bugüne kadar destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir yıl kapanışı konuşması gibi olabilir. Fırsatını bulursam 2023'ün genel astrolojik gündemini de bir sonraki videoda değerlendirmek isterim arkadaşlar. Bu yıl neler yaşadınız, hangi süreçlerden geçtiniz biliyorum epey zorlandınız ama yeni yıla yönelik umutlarımızı kaybetmeyelim büyük değişimler olabilir bunların hepsi aslında bizim büyümemiz bizim gelişmemiz için ne yazık ki güzel şeyler biraz sıkıntılardan ve zorluklardan çıkıyor bunu düşünerek bunun umuduyla ilerlemek çok daha evli olacaktır diye düşünüyorum kanala abone olursanız yorum yapar beğenir paylaşırsanız mutlu olurum yine çekilişten istifade etmek isteyen arkadaşlar aşağıdaki açıklamalar kısmından telegram grubumuza katılabilir ve beni instagram Instagram opikus hesabından takip edebilirler. Çünkü e, bu o noktada oldukça önemli olacaktır arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın.